E evet. 3 ko. Yeterince reddettiniz oldum ya bu arada? Oldu, oldu, oldu. Bunların hepsini pişmanlık gözüyle işte. Yapacaksınız çok falan. şey oldum ya. Kırboşu vuruyor <gülüyor> Kalemimiz var kullanmaktan çekinmeyiz falan. Kaşığımız da var. Şiir. <gülüyor> Kaşık. Şiir yapması biraz sonra pastisi kadar falan. Şiir ya, ah yapması. Şiir yapma. Şiir yapmadığı anladım böyle bir düşünüyorum. Ne kadar debil. Simülasyon. Doki doki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ee, şey Jeff King gibi <gülüyor> Jeff King <Kili>. Jeff Jeff <gülüyor> <Kankamı gülüyor> <istemem gülüyor> <gülüyor> gibi birisi yani aslında oyun ha. medyasında oyun dünya oyun gibi. acını gibi bir şey hikaye yani. oyun yazarlı ve de galiba bunu yazarlık nasıl çok evet. Evet. Yazgı yazı no. Yazgı Hı. kendi Cyberpunk'ın şeyin içerisinde. Bu arada CD Projekt Red'in kodlarının çabalığını biliyor herkes? Hı hı. Ee, benim arkadaşlarım o kodları ben indirip incelemişlerdir. Oradan bazı şeyleri bilir. Ee, <gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> Kapatıyoruz. Gecek bölüm olmazsa biliyorsunuz. <gülüyor> Bazı oynaşı stilleri tamamen bulunca, abi biraz konuşuyuz <gülüyor> <tüm an. gülüyor> <gülüyor> konuşacağız. biraz. Evet. Şey bu arada, Elon Musk e, Elden Ring'i bitirmiş deyince... Oğlum 10 dakika sürmedi lan! Elden e bağlamamız 10 dakika sürmedi konuyu ya. <gülüyor> Bayıcımız diyeceğim de bu ne lan? Ben, ben, Duton'a benziyor, biraz hı. Trash Band'ı. Trash Band'ı mı? Bir kersi abi, bir takım popoluk, canlı yani, Can, <gülüyor> canlı. Çok cansız yani. Abi başıma gibi bir şey gelirse bak bu iki adam sorumluluğu, başta <gülüyor> sorumluluğu. Oyun dünyasının Uğur Dündar falan. <gülüyor> Değil, evet. Uğur Dündar'ın kapısını <gülüyor> <gülüyor> Dündar <'ın> çaldı. hedefi. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun ya. Diyorsun.